Evet, e, baylar, bayanlar, e, merdivenden kayanlar, avidik gubidik, abuk subuk videolarımıza hoş geldiniz. Gıygıy TV'den sizlere selamlar. Önce tarihten biraz bir şeyler bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle daha sonra da avidik gubidik videolarımıza geçeceğiz. Arkadaşlar, Çiçero kimdir? Çiçero'nun gerçek adı İlyas Bazdadır. Kod adı Çiçero'dur. Bu adam kim? Ve ne iş yapmış, tarihte ne yapmış, bize faydası ne hemen bunu görelim. Çiçero 1904 yılında Piriştine'de doğmuştur arkadaşlar. Sırplar Piriştine'yi işgal ettikten sonra anne ve babasıyla İstanbul'a göç etmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yugoslavya ve Almanya Büyükelçiliklerinde uşaklık yapmıştır. 1943 yılında İngiliz Büyükelçisi'nin özel uşağı olmuştur. Yani o İngiliz Büyükelçiliğine geçmiştir. Orada İngiliz Büyükelçisi ile yakınlaşmıştır. Özel uşağı olmuştur. Çünkü sesi güzeldir. O paraya da yatkındır. O para söylemektedir. Bu tabi İngiliz Büyükelçisi'nin dikkatini çeker ve İngiliz Büyükelçisi ile yaklaşırlar. Birbirlerine e, biraz daha yaklaşırlar ve onun özel uşağı olur. Babasının ölümünü İngilizlerden bilmektedir. Onları suçlamaktadır. Ve hemen bir plan yapar. Planı. E, İngiliz Büyükelçiliğinden Almanlara belge sızdırmaktır. Gider Almanlarla anlaşır, casusluk yapmaya başlar ve onlara belge satar. Ve birçok belgeyi de onlara satar. Fakat aldığı paralar sahtedir. Birçok belgeyi Almanlara sattıktan sonra açığa çıkacağını düşünerek, etrafında çember daralmaya başlayınca arkadaşlar, kazandığı 300 bin sterlin sahte parayla, bakın sahte para olduğunu biliyor ve ama yine de sesini çıkarmıyor, belgeleri sızdırarak onlara veriyor. 300 bin sterlini Arjantin'e kaçar. Böylece Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinde, pardon, girmemesinde büyük rol oynar. Bakın arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyelim. Adı İlyas Pazda, ajan adı Ciçero. Savaş sonrasında Almanya'yı mahkemeye vererek küçük bir tazminat alır. Ama bu tazmina ve kazandığı para onu geçindiremez ve İlyas Bazna Almanya'da 1970 yılında Münih şehrinde hayatını kaybeder arkadaşlar. Şimdi soru şu. Acaba İlyas Bazna Türk ajanı mıydı? Arkadaşlar bu soruluyor. Basında da bu yer aldı arkadaşlar. E, o az olan arşivlere bakarsanız görebilirsiniz. Peki Türk ajanıysa bu emri ona kim verdi? Arkadaşlar. Şimdi bakın çok önemli bir şey. Burası çok önemli. İlyas Bazna İstanbul'a geldiği zaman askerliğini Gazi Mustafa Kemal'in yanında yapmıştır arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu soruların cevabını belki buradan bulabilirsiniz. Videolarımıza devam edeceğiz. Abidik kubidik bilmecelerimize başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlarınıza sorabilirsiniz bakın şimdi. Balık baştan kokar Neden? Tekrar söylüyorum. Balık baştan kokar neden? Düşünüyoruz, taşınıyoruz, kaşınıyoruz. Kaşındınız mı? Evet, biraz ben kaşındım. Balık baştan kokar neden? Çünkü ayakları yoktur da ondan. İkinci abidik gubidik soru. Sıcak kahve nasıl içilir? Biraz kaşındık. Tabii ki fincanla içilir. Alfabede kaç tane harf vardır? Alfabede kaç tane harf vardır? Kaşının Kaşının kaşının 6 tane A L F A B E 4. sorumuz Hangi karnede sıfır olmaz arkadaşlar? E, sağlık karnesinde Kaşındınız mı? Tamam Peki ilk Türk bayrağını kim dikmiştir arkadaşlar? Ö. Tekrar soruyorum İlk Türk bayrağını kim dikmiştir arkadaşlar? Terzi terzi. Şimdi bugünün e, basına yansıyan üç tane abidik gubidik haber. Komik haber arkadaşlar. Fırında dört erkekle basılan kız bana hamur açmayı öğretiyorlardı dedi. Deli oğlunu sevabına öldürdü. Ya niye öldürüyorsun kardeşim? Evden kaçan karısını 20 gün sonra bir üst katta buldu. Bu çok komik bakın. Evden kaçan karısını 20 gün sonra 20-20, sonra gün sonra bir üst katta buldu. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi güzel bir söz. Mevlana'dan bir söz arkadaşlar, bu ciddi. Bakın. Kusur bulmak için bakma birisine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet et kendine, işte o zaman kusursuz olursun nokta nokta nokta mevlana abidik kubidik videolar devam edecek bugünkü haberler komik videolar ve tarihten anlatacağımız şeyler bunlar yilias bazna kod çiçero başta size anlattım isterseniz araştırın inanın inanmayın anlatması bizden inanmayıp inanmamak sizden ama aklınıza bir soru işareti olsun hayırlı işler Bol güneşler efendim.